Gördüğünüz yerinler Türkiye'ye tanıcağız Anabey Bülteni'nde karşınızdayız. Ben Yerimz Ömer Tarık Yılmazlar. TarıkHaber.com Anabey Bülteni başlıyor. Yaklaşık 20-12'ye kadar bu ekranlarda. Günün çıkan gelişmeleri sefer paylaşacağız benim. Anabey Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir halı takacak sosyal. YouTube Arka Haber TV'ye gömlemez Havet Yılmaz hesaplarıyla yayınlayacağız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak Twitch'de yayınlayalım. da maior uso sua petotolar para fazer limpeza değerli dostlar. Yurnav kanalımız Tarık Haber TV'den nefeslere ulaşabilirsiniz. haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Tüm dünyanın gözü orada e, 20-12'ye kadar haber bütüldüğümüz. Tüm dünyanın gözü orada Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalitek temaslarda bulunmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı başlı başladığından bu yana bir ilki gerçekleşerek Ukrayna'ya gitti. Erdoğan ve Zelenski Lirid'deki Potoski Sarayı'nda bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Clinton da dahil oldu. Üçlü zibe gerçekleşti. Potoski Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zibe 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli aşamalarda bulundu. da üç yüz başladı. Tüm dünya ilmine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar. Son dakika Ukrayna'da 300 yüz başladı. Tüm dünya ilmine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik temaslarda bulunmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana bir ilki gerçekleştirerek Ukrayna'ya gitti. Erdoğan ve Zelenskiy deki Kotoçki Sarayı'nda bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de dahil olduğu 300 gerçekleşti. Kotoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen 300 ilve 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Son ve Erdoğan-Zelenski görüşmesinin ardından gerçekleşti. Dünyanın yakından takip ettiği görüşmelerden fotoğraflar geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, ortak basın toplantısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Rolodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kotoçki Sarayı'nda üçlü zilvinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi konuşmasına Zelenski ve Guterres'i selamlayarak başlayan Erdoğan, Zelenski'nin davetine icabetle elbide bulunmaktan büyük memnuniyet bulduğunu belirtti. Zelenski ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerinin bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbirliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldı. Tabi yaklaşık 6 aydır devam eden savaş görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladığım ifadelerini kullandı. Yaşanan can kayıplarından duyduğuların üzüntüyü bir kez daha ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti. Dün gece Karkir'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerini iletti. Zaporojiye yani nükleer santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi bile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk etti bin'e yakın Ukraynalı'ya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1.997 ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. Görüşmenizde, savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenski ile paylaştık. Tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu tarifin ve katılımıyla gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin odak noktası savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceğinin oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malumumuz bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledi Ukrayna tablının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihraçını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı, dedi. Mutabakatın uygulamaya konulduğu bir Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi ve yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tablının dünya pazarına ulaştırıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti. Bugünkü temaslarınızda mevcut mekanizmanın faaliyetini artırarak sürdürmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik. Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenski ve Buterest ve bu hususta aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar paylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız. Tabi görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık. Bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, acaba bu esirlerin mübadenesi ne olur, sorusunu da cevaplamaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ve Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, türü seyahati konusunda tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Kolonya makamlarına bir kez daha teşekkür etti. Güneşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterresi'nin açıklamalarından satır başları. Tanrım Koridoru, Bu Cebkesi'ndeki olumlu uyumlu diplomasinin zaferini yansıtıyor. Ukrayna ve Rusya'dan daha büyük miktarlarda yiyecek ve çıkarmak, en savunmasız insanlara ve ülkelere yardım sağlamak için çok önemli. Zaakovica Nükleer Santrali, santraldeki askeri ekipman ve personel çekilmelidir. Zaakovica'ya yönelik potansiyel bir hasar, intihardır. Zelenski Erdoğan'la görüşme sonrası ilk açıklamı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna'nın kentinde yaptığı ikili görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Öbür görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporozhye nükleer santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştü. Savunma işbirliği konularına da değinildi. Zelenski ayrıca, Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da genişlemesinin her iki tarafı da güçlendireceğinden emin olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Roluhimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir yapılacak üçlü görüşme kapsamında Polonya'ya geldi. Erdoğan, Zestor Havalimanı'nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı. Daha sonra Ukrayna'da birine geçen Erdoğan, burada Zelenski ile bir araya geldi. İki liderin Kotoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'ta başladı. İşte kritik ziyaretten ilk kareler. Fotoçki Sarayı'ndaki basına kapalı görüşme, yaklaşık iki saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. 300 yıl gerçekleşti. Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ü üçlü görüşmeye geçti. Otoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen 300 ve 40 dakika sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Kıdan ve cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmede masa yatırılması beklenen konular arasında, Ukrayna tavırun dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesiyle Ukrayna Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdiriilebilmesine yönelik olarak atılecek yaşananlar yer alıyordu Erdoğan ile çavuş olacağım ayna arasındaki savaş devam ederken savaş bölgesine giden ve canlar açık şekilde hakı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hareketi dikkat çekti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sırbistan ve Kosova liderleri anlaşamadı. 92 ülkede görüldü, vaka sayısı 35.000'i aştı. Neredeyse tüm erkek. Polis, yabancı kadınlardan kuruş çetesi kurdu En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Gizlilik, gizlilik, gizlilik. yasalmıyorduk. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20 akıya kalır. şu haberimize geçmiş. Merkez mahiz kararına duyurdu. 98 aradığında sakin bir seyir yani Dolar-TL kuru ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırmaya başlandı. Peki Dolar-TL Merkez Bankası'nın faiz kararına ne tepki gösterdi? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte faiz kararına ilişkin son dakika haberin detayları. Finans. Finans. Son dakika Merkez Bankası faiz kararını açıkladık. Sürpriz bildirdi. Dolar ve gram altın fiyatı. Son dakika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Sürpriz bildirdi. Dolar ve gram altın fiyatı. Son dakika haberi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TGMB, yılın 8. faiz kararını açıkladı. Merkez faizleri sürpriz bir şekilde 100 bas puan indirdi. Bir süredir 17.93-17.98 aralığında sakin bir seyir izleyen Dolar-TL grup ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Dolar-TL Merkez Bankası'nın faiz kararına ne tepki gösterdi? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte faiz kararına ilişkin son dakika haberinin detayları. Son dakika, faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı açıklandırdı. Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Anketlere göre faizlerin %14'te sabit kalması bekleniyordu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişki Son, kararı... Son dakika, Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Son dakika, Merkez Bankası faizi indirgi dolar 18'i açtı. Gram altında hareketlilik sürüyor. Dolar ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. Yılın başından bu yana yüzdete sabit kalan faizler bu ay sürpriz bir şekilde 100 bas puan daha düşürüldü. Merkez faiz oranını 100 bas puan düşürerek %13'e indirdi. Ekonomistler yapılan anketlerde faizlerin %10.4 seviyesinde sabit kalacağını tahmin etmişti. TCMB 2021 yılın Eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası Eylül ayında 100 bas puan, Ekim ayında 200 bas puan, Kasım ayında ise 100 bas puan, Aralık ayında ise 100 bas puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 bas puanlık indirimle faiz %14'e çekilmişti. Banka 2022 yılında ise faizde bir değişikliğe gitmedi. Ocak ayından itibaren değişiklik yapmayan Merkez, faizi %14'te sabit bıraktı. Karar metninde Dezenflasyon Vurgusu Karar metninde sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlarla birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü ifade edildi. Para Politikası Kurulu'nun özeti şu şekilde. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun açılılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayısında temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, Gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve artan ünlümsüzlüğü ve iş piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonla görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini uygulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünümüne bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımları ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. Benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamaklarının yakısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir.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 büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurum, makro ihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir. ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emkal fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurulu, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlarla birlikte, süresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezentivasyonist sürecin başlayacağını görmektedir. Bununla birlikte, Üçüncü ile ilişkin öncü göstergeler, iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivme ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede kurulmuş, politika faizinin yüz baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş bir viralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, eminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.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 gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir. Erdoğan'dan düşük faize devam sinyali Daha önce faizin enflasyona sebebiyet verdiği açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dün yapılan parti toplantısında hem şu an uygulanan para politikasının hem de yeni ekonomi modelinin devam edeceğini belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Uyguladığımız ekonomik programı, geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruludur. Esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yok. Her ülke bizim ve yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlardan istifadeyle kendi şartlarına, ve ihtiyaçlarına hedeflerine göre kendi ekonomik programı geliştirir ve hayata geçirilir. Bu garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor. Dolar TL faiz kararı sonrası ne kadar oldu? Dolar kuru aylık fazla bu yılın en sakin dönemini geçiriyor. Aralık ayında görülen zille sonrası düşüşe geçen dolar, kurumun ilk ayını da düşüşte geçirdi. Bu yıl en düşük 13,17 seviyesini gören kurda aylık bazda Şubat ayından itibaren yükseliş hızlandı. En fazla oynaklık ise Mayıs ayında görüldü. Bunda ülküçi enflasyonun giderek artması ve Fed'in faiz artışının hızlandırması etkili oldu. Dolar Td, Merkez Bankası'nın faiz oranını açıklayacağı yine sakin başladı. Bir sürede 17.93-17.98 aralığında oldukça dar bankta işlem gören merkezin faiz kararı sonrasında 18.14'e kadar yükseldi. Euro TRD 18 Türk Lirası 48 kuruş seviyesine çıktı. Dolar saat 17.46 itibariyle 18.09'den işlem gördü. Euro ise aynı saatlerde 18.35'den işlem gördü. Gram Altın ve OMS Altın Fiyatları Altın ve tutanaklarından çıkan faiz artışlarına daha yavaş bir artış hızıyla devam edileceği yönündeki işaretlerin ardından düşüşüne son verdi. Altının ons fiyatı 1780 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Dolar kuru ve ons altın fiyatlarıyla yön tayin eden duran altın fiyatı ise şu sıralar 1025 liradan alıcı ile buluşuyor. Mal hasadının başladığı Sivas'ta 7000 ton reporte Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-12'ye kadar değerli uzak, diğer haberimize geçiyoruz. O sözleri duyunca kendini tutamadı, Akşener'in darp ziyaretinde arbede yaşandı değerli izleyenler. İstanbul Esen Yurtçesi'nde dün İyi Parti kar e karavanında görevli parti üyelerine saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu yaralanan partiler olmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Esen Yurt'ta darp edilen partileri ziyaret etti. Ziyarete sırasında Akşener'le bir vatandaş arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın işletlenmesi üzerine Akşener vatandaşa dek gösterirken korunmaların vatandaşa uzaklaştığı sırada arbediyle yaşandı. Haber, haber, politika. Bu sözle iyi parti liderini çok öfkelendirdi Akşener'in esen bir saldırıya uğurlayan parti lideri... Saldırı sonucu yaralanan partililer olmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün esen yılda darbe edilen partileri ziyaret etti. Ziyareti sırasında Akşener ile bir vatandaş arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Akşener vatandaşa tepki gösterirken korumaların vatandaşı uzaklaştırdığı sırada arbede de yaşandı. Darbe edilen partilerinizi ziyareti sırasında bir süre kulak verdiği vatandaşın başındaki başörtüsünü çıkardınız. Önünüze attığınız sözlerini dinleyince Akşener Kürtlere bindi. Akşener bu sözlere yalancısın diyerek tepki gösterirken korumalar vatandaşı Akşener'in yanından uzaklaştırdı. Gerginliğin yaşandığı bu anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Arkadaşlarımıza 25 kereste gibi adam saldırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gün akşam saatlerinde Esen İstiklal Mahallesi'nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akşener olayla ilgili şu açıklamayı yaptı. Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan iki arkadaşımıza 25 kereste bir adamın saldırması sonunda ho çekin namert, kereçsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İyi Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Hepsi siyasi partinin yöneticisi komüncuyla. Parti üyeleri uğradıkları saldırının faillerinin isimlerinin belli olduğunu söyleyen Akçener sözlerine şöyle devam etti. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi olduğunu ama yes, bunun Türkiye'sinde hukukun yargısında bunun hiçbir kesinlikle hiçbir herhangi bir zatı uğramayacaktır. Herhangi bir bugün ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey. Yerlilik çıktı. Yaptığın açıklamaların ardından Akçener Kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen bir kişiyle bir süre konuştu. Akşener, başınızdaki başörtüsünü çıkardığınız önünüze attığınız sözlerine bilen yalancısın diyerek tepki gösterdi. Meral Akşener'in tepki gösterdiği kişiyi korumalar yanından uzaklaştırdı. Bu sırada ufak çaktı ağzı ile yaşandı. DDA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Meral Akşener çok şaşırıyorum diyerek anlattı. Beni seviyorum diyor ya. Eşili genital bölgesinden Alkiteyi ile buldu. Sosyal medya paylaşıldı. Sapık Dedenin koyası ortaya çıktı. Her ayrıntısını ile bulandırdı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Yiyelim. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. DSS. Son dakika haber. Söper rütenimiz devam ediyor der dostlar yaklaşık 2012'ye kadar ve diğer haberimizle geçiyoruz. E, tam 256 milyon TL Beşiktaş ile anlaşmak üzere tesislere kendi değerli izleridir. altı saat emvacet istediğinden 5 bitiriyor Denayer bulunan yıldız sonucun Tercelik yaptı. Kazıcı uzun davasında dikkat çeken alaattın çakıcı detayı. Her gün cezaevine gider gelirdi. Şofak mahkeme kazıcı uzun davasında dikkat çeken alaattın çakıcı detayı. Her gün cezaevine gider gelirdi. Beşik Eski yöneticisi ve Ece eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin dava üçüncü gününde devam ediyor. Davanın bugünkü duruşmasında A.B. Celal Mahmut Yazıcıoğlu'nun müşteki olarak ifade verdi. Duruşmaya, sanık avukatının ala attığı çakıcı sorusu dangalırdı. Mahmut Yazıcıoğlu'nun ala attığı çakıcı ile tanışıklığı olduğuna ilişkin Celal Mahmut Yazıcıoğlu'na soru yöneltildi. Mahmut Yazıcıoğlu ise eski tanışırlar. ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider. Gelir giledi. Beşiktaş'ın eski yeticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahrik Yazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin bakıp 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 3. gününde tutuklu 10 sanık duruşmaya getirilirken, tutuksuz sanıkların bir kısmı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Müştikler Mahmut Yazıcıoğlu'nun abiyi Celal Mahmut Yazıcıoğlu, Murat Bilmez ve Süptim Aldaz duruşmaya katıldı. Sanıklarda bir üzüntü, pişmanlık göremiyordu. Duruşmada müşteki olarak ifade veren Mahmut Yazıcıoğlu'nun abiyi Celal Mahmut Yazıcıoğlu, sanıkların savunmalarında kardeşini suçun gibi gösterdiklerini söyledi. Mahmut Yazıcıoğlu, bana bir telefon geldi Şafak'ın vurulduğu söylendi, inanamadı. Bizim ailemizde böyle vurulma olayları falan olmaz. Aslan iyi gitti. Bir süre sonra vefat ettiğini söylediler. Bu işin aslı aslari nedir diye baktığımızda, bununun 65 bin TL gibi bir mevzu yüzünden yaşandığını öğrendik. İnanamadım. Burada iki günlük tabloyu izliyorum. Sanki en büyük suçlu şafakmış, burada melekler ordusu varmış gibi bir tablo çizildi. Bu mesele 65 bin TL meselesinden çıkmış. Şafak haksızlığa gelemez korkusuzdu şafak haksızlık karşısında fazla bir tepki vermiş olabilir. Korkmayınca yıldırmak için planlar yapıldı. Bugün üçüncü gün, iki gündür izliyorum. Belli ki bu olay yaşandığında herkes haykollüydü. Sanıklar görüntüleri daha sonra izledi. Onlardan duruşma da şöyle bir şey duymak istedim. Ya biz bir şey yaptık ama nasıl yaptık bilemiyoruz. Pişmanız. Ama öyle bir üzüntü. Pişmanlıkla göremiyorum. Birçoğunun sabıkası belli. Gerçek suçluların tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum dedi. Müşteki suç limalgaz, sanıklardan şikayetçi değil Şikayetçi suç limalgaz duruşmadaki ifadesinde, Keremle konuştuk ve dairenin satıcı için yaklaştırdık. soru sormak için söz aldık. Ben anlamakta soruyorum. Bey'in anlattığına göre hiçbir anlaşmazlık yok ise, her şey yolunda ise, o akşam neden benim kardeşimle görüşmeye çağırdı? diye sordu. Sıkkı Malgaz Şafak, ben geleyim dedi karşılığını verdi. Mahrik Yazıcı onu bu cevap üzerine, size görüşme daveti geldiğinde siz Şafak'la birlikte miydiniz? diye sordu. Sıkkı Malgaz ise biz birlikte... Avukatlarından Mahmut Yazıcıoğlu ile Alaattin Çakıcı tanışıyor oluydu sorusu. Sanık Serkan Gakman'ın avukatı Engin Çelebi, Mahmut Yazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile tanışıklığı olduğuna ilişkin Celal Mahmut Yazıcıoğlu'na soru yöneltti. Mahmut Yazıcıoğlu ise eski tanışırlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider, gelir gidelir. Burç'taki Celal Mahmut Yazıcıoğlu, Şafak'ın Alaattin Çakıcı'dan güç aldığını söylüyorsunuz sorusu üzerine avukat Çelebi, bu hayat tarzından beslendiğini söylüyorum. Siz aynı varsayımlarla buradaki kişileri itham ediyorsunuz cevabını verdi. Gece Erken bir sonraki celse ifade verecek. Gece Erken'in avukatı, müvekkil üzüntüsünü yaşamaya devam etmektedir. Duruşmada da gördük, daha fazla dayanamadı, baygınlık geçirdi. Mazeretle sayılmasını talep ediyoruz. Yenecek celse hazır edeceğiz, şikayetçiyiz şeklinde konuştu. Sipahi görüşmada, Ece'yi arkadaş ortamından tanıyorum. Bu olayla ilgili bir iki kez konuştum. Beni arasında telefonda ağlıyordu. Ece, katilleri sipahi saklıyor diye sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Paylaşımdan dolayı bana hakaret içeren mesajlar geldi. Ece, bana ifade ver, senin ifaden çok önemli, seninle ilgili bir şey paylaşmam, seni aktarım dedi. Bildiklerimi anlattığım, yalan ifade vermeyeceğimi söyledi. Geceye kalsa herkes ceza alsın, ona göre ben de ceza almalıyım. Burada suçsuz olan insanlar da var şeklinde konuştu. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşmasında çok sözler, ortada cinayet falan yok, biri yanlışlıkla öldü. İddiye Anamede'nin. Cinayet soruşturmasıyla ilgili 16 Mayıs'ta Vakı Köyücüğü Üniversitesi Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sanıklar Ali Yasak ve akıl Kadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış Nefet ve toplam üç yıl 9 aydan on iki yıl altı aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilgi hakkında ise üç ayrı suçtan ağırlaştırılmış nefet ve toplam üç yıl 9 aydan on yıl altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Gürthan Karakan ve Kerem Özgür hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış nefbet hapis ile toplam 3 yıl 9 ay aydan 10 yıl altı kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 9 sanık içinde suçluluk ayırma suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddiağına beni olay şöyle aktarıldı. Bakırköy'de Ahmet Adınlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan sanık Kerem Özgür'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Supli Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Supli Malgaz, Kerem Öztürk'e 1.450.000 TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daire-i Malgaz, 1.650.000 TL'ye satarak alıcıdan 170.000 TL komisyon almış oldu. Sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi. Taraflar bir anlaşmaya varamayınca sanık Gökhan Karakan, Malgaza öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, sanık Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan sanık Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Supli Malgaz ile bir buluşma tehdit etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Supli Malgaz'ın yanında geldi. Mahmut Yazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi. D.A. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler. Sonrası korkunç, 92 ülkede görüldü, vaka sayısı 35.000'i aştı. Neredeyse tüm erkek. Canlı yayında hesapları alt üst edecek iddia. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyeli, gizlilik politikası, yasal uyarı, LSS. Son dakika haber, spor, astroloji. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-12'ye kadar değerli dostlar. Bir 3 aylık geri 7 yaşında Gaziantep'te korkunç son meydana geldi değerli izleyenler. Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler sonrasında ise korkunç. Korkunç olay Kazyantep'in Nur ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden duman çıktı. 6 kişilik ailenin bulunduğu otomobili baba kenara çekti. Araçtan inen aileye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazadaki kardeş hayatını kaybetti. Anne baba ve diğer kardeşler kardeş yaralandı. Haber. Haber. Otomobilden duman çıkınca kenara çekip ilgiler. Sonra sık oldu. Otomobilden duman çıkınca kenara çekildiler. Sonra sık yorkulmuş. Seyir halindeki otomobilden duman çıktı. 6 kişilik ailenin bulunduğu otomobili baba kenara çekti. Araçtan inen aile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki kardeş hayatını kaybetti. Anne, baba ve diğer iki kardeş ise yaralandı. Kaza... Akşam saatlerinde Nurda Gaziantep Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Okpa Alassar, 37, yönetimindeki otomobilin motor kısmından Sakcagözü Mahallesi yakınlarında dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek park etti. Araçtan panikle çıkan sürücü Okpa Alassar, eşi Majeli Hayş, 27, çocukları Mayıs, 8, Sacide, 4, ve ve 3 aylık Yakut'a arkadan gelen ok yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralıların yardımına çevredekiler koşarken, hukukar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralıları Murdağ ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Yakut bebek ile kardeşiyle enalatsak, Doktorların müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri sürerken otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Ana haber rütbelerimiz devam ediyor yaklaşık 20 kadar değerli dostlar. Film gibi itiraf geldi. Ceyda Düvenci ne diyeceğini bilemedi. Şarkıcı Atiye. Ceyda Düvenci'nin programında bomba bir itiraf bulundu. Atiye ablasını yıllar sonra bulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı ablam varmış. Aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş dedi. Şarkıcının film gibi itirafı Ceyda Düvenci'yi şaşkına çeviriz. Magazin. Magazin. Güncel. Atiye'den Ceyda Güvenci'yi şaşkına çeviren itiraf, Kim gibi olay, ne diyeceğini bilemedi Atiye'den Ceyda Güvenci'yi şaşkına çeviren itiraf, Kim gibi olay, ne diyeceğini bilemedik. Şarkıcı Atiye, Ceyda Güvenci'nin programında bomba bir itirafta bulundu. Atiye, ablasını yıllar sonra bulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı ablam varmış, aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş dedi. Şarkıcının film gibi itirafı Ceyda Güvenci'yi şaşkına çevirdi. Sevilen şarkılara imza atan Atiye, Ceyda Güvenci'nin bambaşka sohbetler programına konuk oldu. Hayatı ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Atiye'nin ailesiyle ilgili itirafı programa damga vurdu. Bir ablası olduğunu söyledi. Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol sebebciyle sessiz sedasız gelen Atiye, bir kız bebek dünyaya getirmişti. Özel hayatıyla pek gündemi gelmeyen güzel şarkıcı bir ablasının olduğunu yıllar sonra öğrendim. Hayatının en önemli gelişmelerinden. Ünlü şarkıcıya bir dönüm noktası değil ama çok önemli bir gelişme oldu. Enteresan bir gelişme olduğu hayatında çok anlatmadığım bir şey. Bu gelişme beni pek üzmedi. Tam tersi hayat. Ve biz senelerce aynı şehirde yaşayıp birbirimizden haberimiz yokmuş. Ve işin en ilginç tarafı onun da müzikle ilgileniyor olması. O da müzisyen piyano çalıyor besteleri var. Birkaç sene önce birbirimizi bulduk dedi. Ablamı bulduk. Atiye şöyle devam etti. Babam yıllar önce söylemişti. Kardeşiniz olabilir diye. Aile içinde konu yoğun olarak açılmadı. Araştırdım ve ablamı buldum. Ablam bir için büyük bir şok oldu. İnanmadı bize. Türkçe bilmiyor. Bir Alman gibi yetişmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Koreli fenomen Yah Ryu Han'dan Serdar. Ana haber bültenimiz devam ediyor yakında. Evet. Kızı başladı. net gol kaçtı. Derdiler UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö, Sivas, e, e, Demir Grup Sivas Spor'u konuk ediyor. Maçta da 9. dakika oynanıyor. Maç Elazığ Station'dan e, oynanıyor. Maçı William ve Maç Maçı şu anda Twitter kanallarımızdan ve olaydan takip edebilirsiniz değerli dostlar. Yok artık yıldız isim resmen süperlikte değerli izleyenler. Son dakika böylede Adana Demirspor Arten Gözübayı transferini resmen açıkladı değerli izleyenler. ide dünya sporunda adına doyuma başaran Akdeniz ekibi eee Adana kazayında ilgilendi. Artem Dize Diezuba'yı resmen renklerine bağladı. İşaret ayrıldı. Sikop. Sikop. Adana Demirspor. Son dakika Adana Demirspor Artan Büyüba transferini resmen açıkladı. Son dakika. Manoerli transferiyle dünya futbolunda adını duyurmayı başaran Akdeniz ekibi Adana Demirspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Demirspor, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Artan Büyüba'yı resmen renklerine bağladı. İşte detaylar. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspordan flash bir transfer hamlesi daha geldi. Akdeniz ekibi, azı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Artan Büzümba ile bir, bir yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklama geldi. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada kulübümüz milli oyuncu Artan Büzümba ile bir, bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Büzümba. Bu yer verildi. Adana Demirspor, Artem Büzümba ile bir, bir yıllık sözleşme imzaladı. tıklayınız. Adana Demir Spor Şovu. Sporu farklı geçti. Bitti bu Vişnakayme için son adı. İşte geniş tarihi. Daha güvenimi Türkiye'de uyanmak diye de yakşamlar diye soru